Gençler video daha fazla korkunç olsun diye videoya intro koymak istemedim. O yüzden intro koymayacağım. Videoyu izleyin çok korkunç. Korktum mu? Herkese selamlar dostlarım. ben Emircan. bugün sizlerle birlikte ee, korku evine geldik. Yanımda Yusuf var. Hoş geldin Yusuf. Ya, iş bulduk arkadaşlar. Evet gençler korku evi dediğim yani korku oyunu işte Yusuf ile beraber korku dolu anlar. Bak ben ee, korkarım böyle şeylerden gece uyuyamayacağım senin yüzünden. Allah belanı versin. Bir şey olmaz Enes Batur abimi düşünür. Uyursun. Bir kağıt var burada. Evet bu arada gençler, yufin, mesaj, e, gençler. Yor... videoyu like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Yusuf'un da kanalı gençler açıklamada ve kardeş kanallarımda oradan da abone olursanız çok sevinirim. Zvap 3 devam edelim. Aynısı Emircan içinde geçerli. Hadi gidelim. Aa Yusuf Kanka abi. burada bir şey diyor bak. Gel bunu oku. O, onu biliyorum. Onu onu okudum ben zaten. Ha, sen. video başından önce. Sen şey. Hayır ben videoya başlamadan önce oraya gittim biraz bakayım. Emircan Ön. önden sen gitsene kanka. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf koku koku. Hadi kork Skor. Oğlum ben çok korkuyorum ya. Yusuf burada kapı var. Bir de burada bir Jump scare jump yok. sigara yoktu jump sigara. Yok. Yusuf Ayak sesi, Oğlum, sudan gidiyoruz, ayak sesi... Ne? Buradan gitme yok kanka. Burada... Şurada kapı var. Kaplumbağa var, aynı Umut gibi. Ee... Umut, annen güzelmiş. <gülüyor> Neyse, küfür yok kanka. Biliyorsun sonra sarı dolar yiyoruz arkadaşlar. Bu arada vayda ben... abone olmayı unutmayın. Aç sen sen paralar yazsın. Hadi devam. Her like 1 TL olsaydı bakalım ne kadar kazanacağız bu videolara. TL. Evet geçer. Kanka. Oo Emircan gel peçete var burada. Çabalım mı lan? Yok boşuna boşuna. Ne var gel. Aa bu dakika burada ne var lan? Yusuf bura nereye? Burası nereye? Okulama amına. Devam. <gülüyor> bura Umut'un annesine giden yol. <gülüyor> sus. Sus. O, sus. Yusuf gel. Oo tren yolu. İşte geliyor özel haydi. Emircan harekat. Tamam sus sus sus. Telif. Telif. Telif neyse. <gülüyor> Arkadaşlar, eee dediğim gibi videoya like atmayı unutmayın. Bu Bağır, arada çok bağırırsak özür dilerim. Yusuf buradan girme. Ya önden önden <gülüyor> erkekler lütfen. Yusuf'tan ranneyi kutsasın. Yusuf iksert Kutsası. <gülüyor> Yusuf İksel, İksel, İksel, Her şey doğru ben giriyorum. Hadi gir. Eğilmeyeceğiz. Yok, sen boyunu bu biliyorsun. Burada bir vokluk var. Lan, ben de boyunu bilmiyorum. O bırakayım. Biliyorsun. Burada bir vokluk var. Hadi, sen gir ne olur. İkse. Hadi, hadi beraber. 3 2 1. Oç. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Ana ne arvandı ney? Yusuf, oh dear. <gülüyor> Aman tanrım. Ben biraz sesi kısıyorum çünkü kulağım çok baskıda. Evet. Sakin. Sakin. geçer burada babam bir şafak operasyonu atıyor. Devam edelim. Evet geçer küçük bir oda baskını yedim. Ee, videomuza devam edelim. Yusuf burada bir şey olmadı. Ee, buradan Şu nereye gideceğiz? Açılmayı. Kanka geri döneceğiz galiba. Bilmiyorum. Aa! Döndürü döndü! Şunu dur! Ah. Şunu kapı! Ay, Yusuf şeye seseyi! Five Nights at Freddy's'teki var ya. Ney? Five Nights at Freddy's'teki. mi? Aynen Saksolos'taki. <gülüyor> ya salak Five Nights at Freddy's oyununu bilmiyor musun? Hayır. Ya! 3D falan var. Bonnie. Kanka ben korkudan oyunun sesini kapattım. Seslerden bile ürküyorum artık. Ha. Işığı açayım lan! <gülüyor> ah! Bismillah! Kusuf. Buradan gidiş yok kan. Ha, saksı olsun. Yusuf, şey tekrardan ya. sesler açıyor. Yusuf! Yusuf! Haa! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Yusuf, biri konuşuyor. <gülüyor> Yusuf! Ki, alt yok, alt yazı yok ki Evde misiniz yani o evde misiniz? Onun. Bak korkmadım. You wake up from nightmare. Rüyadan uyandım. Onun ben ben neredeyim diyor. Ne? Money. Bir dakika videoda olan benim. Kapı açıldı. Kapı açıldı kapı açıldı. Don't look back diyor. Subkan. La ilahe illallah. Onun önceden benim korkuyma yapma hayallerim vardı ha. Anı, Allah'tan yapmamışım. Bak karan olma... ben korkuyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ben de videodayım, sesi kapatalım. Yusuf buradan. Yusuf burası kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf! O kanka! YUSUF! Anlamıştık yiyip! Yusuf! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yusuf <kanka>. gölgölgöl. <gülüyor> Korkanı çocuğu olmaz. <masam. gülüyor> Hadi devam. Bir dakika. Işık yandı buranın. Yusuf. Yusuf gel. Yusuf nasıl çıkıyor lan? korkudan. Kalkma seçiyormuş şu an. Dur. Bekle birazcık daha seçeyim. Ben de korkuyorum. Ay Yusuf. Ay. Yusuf alale. Yusuf. Ses ses ses. Ses. Yusuf kanka şey. Hey Bu ne? Ha. Ben ben yürüyemiyorum. Çok yavaş. Ben de yavaşıyım. Çok yavaşım. Ben de yavaş. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben geliyorum Gel aşkım. Geri döneceğiz galiba ha, tamam. kanka. Sel 1 diye bir şey açtım ben. Sel 1 miydi? Sel 4 miydi? Öyle bir şey açtım galiba. Ee, oranın şey lambalarından açtın kanka. Hadi gidelim. Düt, düt de gidelim. Hadi bilelim. Evet. Olamaz çok korkuyorum. Aaa! Aa. <gülüyor> yusuf. Yusuf. Yusuf. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Yusuf her yerde satanist işaretleri var ve burada kapı var. Yusuf şuna bakar mısın? Kanka biz bu oyundan kesinlikle yaş kısıtlaması yemezsek ben benim adımda Yusuf değil. Yaş kısıtlaması veriyor mu 18 yaşında? Bilmiyorum yaş kısıtlaması illa verir. Kanlı manlı baksana şuraya. Yaş kısıtlaması Bak. koyacağım gençler videoya. Oh! Kanka yukarıda bir bokluk var. <gülüyor> ben gidiyorum. Kapı çalıyor kapı ben gidiyorum. <gülüyor> Yusuf satanistlikten dolayı falan şey olmasın oyun? Kanalı kapattırmasın. Video kaldı. ...kanal kapanmaz da ihtar yeriz. İhtar yeri, yiyinciden olur video atamayız. Bak Susur. buralarda benim bak bak bak. Örümcek hamını... <gülüyor> ben 18 şu şey yaparım. Ya. Geçler video 18 yaş üstü bu arada olsun. Aha Yusuf. ay Yusuf Kürküyorum burada bir Burası az önce geldiğimiz yer. Oranın üst, Ama üst tarafı var. dikkat et. Susur, bak başlayalım. yine bir ampul patladı. Ya Yusuf ampuller patlasın. Sh dur dur dur dur dur dur dur bekle be. Hepinize merhaba arkadaşlar. <gülüyor> ben bugün terk edilmiş fabrikaya girdim. Korktum. Sen, bugün nofru... içerik buldum Yusuf <gülüyor> ben... içerik buldum videonun sonunda söyleyeceğim. Hadi gidelim. Yusuf. <gülüyor> <Yosum. gülüyor> Aa gitti lan. Burada ölü bir şey oldu. Ya atıyor orada ama ne aman, aman. Hadi gidelim. Yusuf. <gülüyor> Yusuf ne oluyor oğlum ya vallahi korkuyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüme. Yusuf. I am behind you. Arkandayım. Yusuf şey... korktum lan. Ah lan işte. Oğlum bak tüylerim diken diken oldu. Emir can. Emir can alt sef dur dur. Onu narmadı. Kapı neden bu tarafı doğru açın? Yusuf! Yusuf! Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz yine bir oda baskını. Yusuf e, birazcık dinden de böyle bir iki dakika bir mola verdi. E, ben bu heykellerden artık heykel fobim olacak Emircan. Açılmıyor burak. kanka benim zaten heykel fobim var. Korkuyorum. Yusuf kapı açık. Doğru lan biz buradan geldik. Dur dur bir dakika dur. Evet. Şeylerim, şeylerim, grafiklerim düşük. ah tamam. Tamam hadi, hadi gel. Gel. Bak bu perdelerden de korkuyorum. AĞI SİĞI! AĞI! AĞI SİĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞIĞ Gece gece bağırıyorum yeğeni <gülüyor> uyanacak. <gülüyor> tamam tamam tamam tamam. <gülüyor> Ay kardeşimde ağır bir kafac kızım. Yusuf arkaya baksan nasıl duruyor? Nasıl piçeci gibi duruyor? Wu kim? Wu kızım kızım. Bak paranormal olaylar oluyor bak ben korkuyorum. Benize merhaba arkadaşlar, bence aaa. Yusuf gel buraya, beni tek bırakma. Storage room gibi bir şey açtım ben, gel. <Gülüyor> Yusuf, burası açıldı. Burada ne var? Ananı aramadın Yusuf. Ananı s- Gitme. Anas... Gitme. Yok, Gitme. Yok, bir şey, yok bir şey, tamam yok bir şey. Kanka buranın basement'ın bir şeyini alacağız galiba, gel gidelim. Yusuf, oros bu çocuklar. Yusuf, oros bu çocukları. Yusuf, oğlum bunların içinden birisi canlı ya. Yusuf, abiler selamünaleyküm. Merhaba baba. Aranızdan geçerken korkarak geçiyorum. Yusuf, gel şöyle. ama bir hareket bir hareket ederseniz ananızı kötüünde. Yusuf, altırtı altırtı. Yusuf, ne oluyor ne Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar, arkadaşlar? bakın o kadar şey katlanıyoruz oluyor, o kadar cinler var. Abi. Ne oluyor ne oluyor? Kanka yeşil bir şey yanıyor. Arkadaşlar bakın sizler için terk edilmiş cinlerin evine geldik. Konuşun cin falan uçar. Töbe töbe. Valla video 40 binler like gelirse gözüm açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bu arada arkadaşlar videoya elde edin. El Al, Al, alp gel Alp gel Alp gel Alp, alp. gel Alp gel Alp Alp gel. Evet arkadaşlar nova almasınlar. Hiç <gülüyor> ismi verme kardeşim. Tamam. Kanka. Aaa Yusuf. Ölü gitti Bu perde açıktı. Ölü gitti zaten oğlum sen daha yeni mi görüyorsun? Aa gitmiş miydan? Ya Yusuf biraz da senin. Biraz da senin. <gülüyor> Yok. Ama ya. Sen birlikte iniyoruz işte. Yusuf Sen hareket, senin hareketlerinle. Sus ses değişti. Bak bir şey çıkarsa cidden altı vitoy çekerim. Hızlı <gülüyor> kapı var. Kilitli. Açık. Yusuf, aha geldi Ya aha lan burası geldi. Ya vallahi şu mankenler artık korkutmaya başladı. Ba, bak cidden söyleyeceğim ya. A Yusuf. Ne aha hiçbir şey yok burada. Aha dedim, Oha demedim. Aha dedin işte, ne aha. Aha dedin işte merdiven mi? Acaba kurtulabilecek miyiz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. <gülüyor> acaba bugün öyle... Bak çıkıyorsam? senin bacını sikerim çocuk. Kanka Bak, bir yandan da arkama bakıyor. Hayır! Ya! <gülüyor> Abi o kadın var ya o kadın, harbi savaşacağım bana kıyım. <gülüyor> Korktum biliyordu ama böyle bir şey olacağını biliyordum gel. Bak arkadan kalp sesi geliyor. Ya biraz önden ilerle lan korkak. Senle birlikte ilerliyorum kanka. Hadi. Yusuf kalp sesi daha fazla olmaya başladı. Yusuf böyle bomba şi ilerliyormuşuz gibi geliyor. Yusuf bak hadi Yusuf! Kanka... Alt F4. Bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Alt 4 çektim. <gülüyor> Çekme. Çekme. Vallahi 6F4 çektim. Çekme. <gülüyor> Yemin ederim çektim. Çekme. <gülüyor> ne kadar da korku isteymiş ya. Gençler, ay korku. E, bu videonun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ignor'dan kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu arada bu videoyu saat kaçta çekiyoruz? Korkuyun saat 12'de çekiyoruz. Yani biraz bağırdık. E, gençler kulaklarınız sağır olduysa özür diliyoruz. Yusuf'la daha fazla korku videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın gençler. Dediğim gibi kendinize bakın. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.